Bugün 23 Ocak 2023 Pazartesi Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay Güne sosyal ve evrensel kavramlar getiriyor. Öğle saatlerinde Ay Kova burcunda Venüs ve Satürnle kavuşup 13-18'de boşluğa girecek. Sorumluluklarımızın üzerimizdeki etkisi artarken, duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. Depresif ve melankolik eğilimlere karşı da dikkatli olmalıyız. Kendimize ve başkalarına karşı fazla eleştirel ve kontrolcü olabiliriz. Otorite figürlerinin kısıtlamaları ve fikirsel çatışmalar artabilir. İlişkilerimizde sorumluluklarımız ön plana çıkarken, maddi alanlarda yetersiz ve kısıtlanmış hissedebiliriz. Ay akşam 20-35'te Balık Burcuna geçecek. Akşam saatlerinden itibaren daha içe dönük ve duygusal olabiliriz. Çevremizdeki enerjilerin etkisinde kalabilir, bu nedenle de melankolik hissedebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.